Herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün videomu şu anda kiralamış olduğum evden çekiyorum. Yaklaşık olarak bir 40 gün aradan sonra eve geçebildim. Yine sanırım bir hafta 10 günden beri de evdeyiz. Hala alışmaya çalışıyorum. Bazı eşyalarımız var onları ayarlıyoruz. Yeni alacağımız eşyalar var falan. Yavaş yavaş düzeni oturtuyoruz. Ee, birazcık bu aşamalardan size bahsetmek istiyorum daha önceden evle alakalı problemleri söylemiştim zaten ee, biz açıkçası biraz şanslıydık ee, nasibimizde de varmış bu evi e, ev sahibi Türk burada tanıştık kendisiyle Allah razı olsun e, bize baya bir destek oldu e, 6 aylık kira mesela normalde ödememiz gerekiyordu e, yabancılar genelde hani bu şekilde bir teminat İstiyorlar kendileri şey olsun diye. Yani ee, yeni geldiğimiz için geçmişe dönük olarak bir kredi notumuz olmadığı için e, 6 aylık kira istiyorlardı. Biz böyle bir şey yapmadık. Sadece normal Türkiye'deki gibi e, bir aylık depozito e, bir aylık da kiraya verdik. O şekilde giriş yaptık. E, evimiz e, iki artı bir, 2 katlı, e, bahçeli. E, gayet güzel. E, hani Bizim gibi ilk yeni gelen bir insan için bence süper diyebilirim. E, mahallemiz sakin. E, zaten genelde her yer sakin de e, oldukça sakin, düzenli bir mahalle. E, buraya geldik. İlk etapta şöyle anlatayım. Buraya geldiğimizde tadilat vardı. Hatta biz de tadilat tam bitmeden geldik. Yani son böyle bir, bir günlük kişi falan vardı. E, yerleri falan, laminat falan yapmışlardı yerleri. E, halıların olmaması da iyi oldu. Çünkü şimdi buradaki bütün evlerde halı var ve burada insanlar ayakkabılarla giriyor içeriye. Bu pek hijyenik olmuyor açıkçası. Ee, bizim bütün yerler şu anda Alaminat. Ev sahibimiz sağ olsun. Ee, çıkan kiracı da evi boyayarak çıktı. Son bir şeyler falan vardı. Ev sahibi isterseniz boyayın dedi. Hani siz oturacaksınız, siz bilirsiniz dedi. Ben boyayı alırım dedi. Kapılar falan var. Bu süpürgelikler falan var. Onların boyanması kaldı. Kapıları da ben boyadım. Ee, arkamda gördüğünüz şurada, şurada görüyorsunuzdur herhalde. O kapıyı mesela ben... <gülüyor> Ee, beyaza boyadık. Gayet de güzel ve temiz oldu. Ee, buraya geçerken şöyle bir şey oldu. Normalde bu evde oturan kiracı 10 yıldan beri burada oturuyormuş. 2 tane çocuğu varmış. Ee, düşün yani 10 yıldan beri burada oturuyor. Ve adama morgut çıkıyor. E, ev boşalıyor. Ev boşalınca da biz zaten ev arıyorduk derken hani zaten ev sahibiyle daha önceden görüşüyorduk. Ee, sağ olsun hemen bize aradı. Bakın böyle böyle bir yer var düşünür müsünüz falan dedi. Biz de tabii ki düşünüyoruz dedik ve buraya geçtik. Ee, aslında havalar çok güzeldi. Ee, yaklaşık böyle nereden baksanız bir haftadan fazla oldu. Güneş vuruyor de hep. Hepsinde böyle bir video çekeceğim, çektim, çekeceğim falan diyordum ama bir türlü fırsat olmuyordu. Çünkü işte boya yapıyorsun, eşya bilmem ne, alışveriş falan bundan uğraşıyorduk. Fırsatım olmadı. Tam bugün çekim dedim. Bugün de yağmur yağdı ve videoyu içeriden çekiyorum. Normalde planım şeydi. Mahallede birazcık yürürken dolaşıp çekmek gibi niyetim vardı. Sonra ön kapıdan gidip, arkadaki bahçeyi falan sizlere gösterecektim. Ee, buraya geldikten sonra tabii ki şöyle bahçeyi falan görünce bayıldım ben. Hemen gittim, kazdım, mazdım, tohum, fidan falan ektim. O da çok güzel oldu. Ee, yani yavaş yavaş buranın ritüellerine alışmaya başlıyoruz. Ee, lockdown olayı devam ediyor. Hala birçok yer kapalı. Ee, bu süreçte tabii mümkün olduğunca insanla tanışmaya çalışıyorum. Gerek internet üzerinden gerek işte buradaki insanlar üzerinden ama tabii çok kısıtlı çünkü e, insanlar tedirgin e, Covid-19'dan dolayı çok fazla bir araya gelmeyi tercih etmiyorlar. Haklı olarak yani doğal olarak. Yani Tahminime göre bir ya da iki ay gibi bir zaman diliminde e, bu süreç bitecek diye tahmin ediyorum. Yani bitmese bile en azından Resmi kurumlar falan açılacak. Biz buraya geliyorken hani herkesin bize söylediği şey şuydu ilk olarak bir ev tutun çünkü burada adres bildirmek çok önemli. Yani o imzaladığımız kira kontratı çok önemli bizim için. Çünkü banka hesabı açacaksın açamıyorsun adresin yok. Başka şeyler yapman gerekiyor yani hepsinde bir şey yapman lazım hepsinde bir adres hatta bir adres yetmiyor. İşte adres artı, işte ev adresi artı ehliyet gibi ya da işte eve gelen bir su elektrik faturası gibi. Birazcık o süreçlerden bahsedip e, videoyu sonlandırayım. E, biz buraya geldik. Bir cancel tax muhabbeti var. Belediye vergisi. Onunla e, ilgilendik. E, tabii o belediyede de şu anda işler hani zaten duyduğum kadarıyla yavaşmış. E, bu süreçte iyice yavaş olur diye düşündük. Bir internet sitesinden bir üye oldum. E, hani bir bakayım dedim panelinden falan bir şey göremedim. Onları çağrı açtım, bekliyorum Coventry Belediyesi için. Su olayını hallettik. Su olayı da şöyle. Yani bu bölgede zaten bir tane su firması varmış. Onu hemen hallettik online olarak, işte chat kısmından girdim, yazdım falan anlattım. Hatta şöyle bir SEO'lu, şey normalde mesela burada elektrik, doğalgaz falan gibi firmalar, aynı uçak bileti alırken Skyscanner gibi web sitelerinden girip işte şuradan şuraya gideceğim deyip teklifler alıyoruz ya. Onlarda da o şekilde doğalgaz ve elektrik ama su öyle değilmiş, su sadece bir firmaymış. Ben de bunları yazıyorum, işte merhaba, yani tabii İngilizce çevirip yazıyorum. Hani böyle böyle düşünüyorum, bana bir fiyat verir misiniz gibilerinden. Adam da şey dedi, başka bir firma yok zaten dedi hani seçeneğiniz yok dedi. Tamam dedim, neyse gönderdiler, onu o şekilde hallettik. Elektrik ve doğalgazda da şöyle, burada elektrik ve doğalgaz genel olarak gördüğümü söylüyorum. Hepsi aynı, bir fir aynı firma tarafından sağlanıyor. Onda da yine böyle bir işte dediğim gibi bu Skyscanner gibi bir web sitesine girdim işte yazıyorsun işte şu kadar kişiyiz şu kadar yerde duruyoruz aşağı yukarı çalışıyoruz vesaire gibi seçenekler var onları işaret sonra sana otomatikten bir teklif veriyor o teklif çerçevesi içerisinde şey yapıyorsun sanırım 65 pound gibi bir şeydi suda 23 pound mı ne öyle bir şey aylık olarak onları işaretliyorsun. Ondan sonra süreç başlıyor. Ben e, mevcut firmayı değiştirdim. Farklı yani en ucuz firma hangisiyse onu tercih ettim. Onun da işte sanırım 3-4 haftada falan yapacaklarmış işlemleri. Bu tarz işlemler de mesela burada birazcık uzun sürüyor. Onu da o şekilde hallettik. Şimdi ehliyet olayı da çok önemli. Ehliyetin şey bayağı e, yani adres bildirme için oldukça önemli olduğu için herkes ehliyeti söylüyor. En sonunda onu da yaptık. Yani online olarak Başvurduk ödemesini yaptık o da bir sanırım 34 müydü ya öyle bir şeydi 34 gibi bir şeydi e, 34 pound falan online olarak ödedik Post Office'e gidip yaparsan daha fazla ödüyormuşsun Onu da online olarak ödedik buraya zarf gelecek e, Zarfta bir form olacak formu tekrardan imz doldurup imzalayıp falan e, tekrardan Post Office'e göndereceğiz BRP kartlarımızı da göndereceğiz Ondan sonra eve geçici ehliyetimiz gelecek. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman, bir şey başvurduğumuz zaman falan e, adresi verip bu işi de halletmiş olacağız. Her şey posta üzerinden ilerliyor. E, şu anda hani bize gelen pek bir posta yok yeni olduğumuz için ama sabah kalkıyorum bakıyorum e, kapının dibinde mutlaka bir mektup falan çıkıyor. Yani o bakımdan baya bir mektup olayı yaygın burada. Hani bizim Türkiye'de bu kadar yaygın değildi. E, bunun dışında... İşte Amazon'dan falan sipariş verdik birkaç tane. Hani buradan gördüğüm kadarıyla Amazon biraz hani tamam Amazon çok iyi falan ama fiyatları bana biraz yüksek geldi Amazon'un. Ama tabii işte kaliteli olduğu için ya da işte da bilmem neydi bu gibi garantiydi falan bu gibi şeylerden sorun yaşamadığın için olsa gerek diye tahmin ediyorum. Birkaç tane de Amazon'dan sipariş verdik. Onları da bir deneyimlemiş olduk. Kapıya geliyorlar pat pat pat vuruyorlar. Ya bekliyorlar hani kutuyu almanı. Ee, herhalde tahmin ediyorum evde olmasam bırakıp gidiyorlar yani başka yapacakları bir şey yok. Hani çok fazla böyle hırsızlıkta falan bu gibi şeylerden çekinilmiyor gördüğüm kadarıyla. Ee, şey çok tuhaf geliyor bana. Sabahleyin camı açıyorum kuş civıtıları. Böyle bir şaşırıyorum böyle. Biz köye mi geldik ya? Şimdi baktım geçen eşim Esra Ekmen yaptı. Ben arkada bahçeyle ilgileniyorum. Biz bayağı bir köy moduna girdik yani. Kuş sesleri, yeşillik bilmem ne. O anlamda da bayağı bir e, kafa dinleyebiliyorsun. Hani bir karmaşa yok, bir yoğunluk yok. E, araba sesleri yok, korna sesleri yok. E, geçen yine böyle sabah erken saatte dışarıya çıktım. Bayağı bir erkendi. Bir baktım şey, e, bir tilki. Böyle bir değişik geldi. Köyde miyim ya ben diyorum böyle. Öyle bir şey var, e, algı var. Aslında hani e, istediğin de buydu, hani Türkiye'deyken de hep şöyle bir şey vardı, hani biliyorsunuzdur insanlar arasında biraz yaygınlaşmıştı, hani bir köye mi dönsek, köy hayatını özledim gibi. E, burada aslında e, bir takım şeyler hani tabii köyle karşılaştırılacak gibi değil, e, köy hayatını yaşıyorsun, köy hayatını yaşarken e, diğer şeylerden de faydalanabiliyorsun. Yani diğer e, işleyişinde daha ileride olduğunu görebiliyorsun. O tabi bir değişik. E, yani buranın dinamiklerine alışmak birazcık e, şey böyle. Zamanımız alacak gibi gözüküyor. Geçen düşünüyorum. E, son 4 Ramazan'ı mı düşündüm? E, bundan 4 Ramazan önce küçük Mecadeli'ydim. Sonraki Ramazan'da e, Üsküdar'daydım. Pardon. Küçük dedim. Sonraki Ramazan'da bir yayın evinde çalışıyordum. Ondan sonraki Ramazan'da askerden falan yeni gelmiştim. 3 oldu. dördüncüde de İngiltere'deyim. Hayatı gerçekten çok farklı. Ee, ne zaman nerede olacağın e, belli değil. Tam bir şeye alışıyorum derken e, bir bakıyorsun ki böyle Bambaşka bir şey gündeme gelmiş ve sen o alışıyorum dediğin şeyi çoktan unutuyorsun, başka bir şeye alışmaya çalışıyorsun. Ee, ev bulmak gerçekten e, problemli bir süreç ve bu süreci atlatmak bayağı bir iyiydi. Yani bu konuda da gerçekten şanslıyız yani, nasilimizde varmış burada oturmak. Ev turu yapmayacağım, yani çok böyle işte özel olana girdiği için çok paylaşmak istemiyorum açıkçası. Ee, normalde hani hava iyi olsaydı şey yapacaktım, işte ön kapıdan girip arka bahçeden, şu tarafta ön kapı, oradan gelip buradan bahçeyi gösterecektim. Hani buraya gelmeden önce de insanlar şey diyordu diyor, ya işte yağmur yağıyor işte havası çok bilmem ne falan. Yani Karadeniz havası gibi çok farklı gelmedi bana. Hadi şöyle birazcık soğuk. Sabah saatlerinde güneş vursa bile bahçeye çıkıyorsun. Bayağı üşüyorsun yani ama e, hava ısınacak diyorlar. Onun dışında böyle her gün yağmur işte hep yağmur değil. Yani benim bu, e, bu zaman zarfı içerisindeki gördüğüm şey bu. E, hava gayet. Dediğim gibi 7-8 günden beri güneş vuruyordu. Şimdi bu videoyu bu şekilde toparlayayım. Ee, ya şöyle e, Şimdi birkaç arkadaş sordu yok mu yeni video ne zaman çekeceksin falan gibi. Ee, birazcık da onlar beni dürtmüş oldu. Yoksa belki bir iki gün daha bekleyebilirdim. Ama bir de şuna baktım peş peşe video çektiğin zaman da şey oluyor. E, hani kalite düşüyor. Yani i̇lk geldiğim zaman böyle bir gaza geldim sürekli video falan tamam güzeldi ama birazcık da kaliteli olsun istiyorum. Yani bilgi vereyim istiyorum. Birazcık böyle çok sık paylaşmamayı düşüneceğim ama tabi güzel konular çıkarsa da video çekmeyi ihmal etmeyeceğim. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Birazcık daha yerleşelim. Ortamı görelim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.